İltihaplı bağırsak hastalıklarını biz 3 grupta toplarız. Bir tanesi kron hastalığı, diğeri ülseratif kolit. Bir de bunların karışımı vardır. Tam olarak ayırt edemediğimiz bir tip. Sonradan bu ayırt edilemeyen tip ya ülseratif kolite ya da kron hastalığına dönebilir. Ülseratif kolit veya kron hastalığının sebebini tam olarak bilmiyoruz. Oto ümmün hastalıklardır ama altta yatan genetik sebepler vardır, bir de çevresel faktörler vardır. Genetik sebepler bildiğiniz gibi aileden bir genetik geçiş vardır. Çevresel faktörler ise birçok sebep olabilir, bağırsaktaki probiyotik bakteriler olabilir. Yediğimiz, içtiğimiz bazı alerjan gıdaların, bazı enfeksiyonların, belki de tüberküloz basilinin veya onun alt tiplerinin buna neden olabileceğini düşünüyoruz. Çevresel nedenler o kadar fazladır ki bunlar genetik nedenlerle bir araya gelince otoimmün dediğimiz vücudun savunma hücrelerinin kendi hücrelerine saldırdığı, savunma hücrelerimiz bazen yanılır kendi hücrelerimize saldırır ve otoimmün hastalık deriz. İşte bu iki hastalık. Bu tip otoimmün hastalıklardır ve vücutta özellikle savunma hücreleri kalın bağırsağı tutarsa ve kalın bağırsaklı duvarı kalınlaştırmayan bir iltihap yaparsa biz buna ülseratif kolit deriz. Ve ülseratif kolit kalın bağırsağın en alt ucundan başlayarak yukarıya doğru ilerleyerek gider. Ama kron hastalığı ağızdan anüse kadar her yeri tutabilir ve kron hastalığı tutulum yaptığı zaman ülser etikolikten farklı olarak kalın bağırsak duvarına veya ince bağırsak duvarını kalınlaştırır ve ülserler yapar keskin sınırlı ülserler yapar bunların başka etkileri de vardır sadece sindirim sistemini tutmaz bu iki hastalık aynı zamanda gözü tutabilir karaciğeri tutabilir gözü tuttuğu zaman bazı önemli göz hastalıklarına neden olabilir. Karaciğeri tuttuğu zaman ileride siroza kadar gidebilecek hastalıklara neden olabilir. Çok önemli bir bulgu da parmak eklemlerini dizi dirseği ayakları tutabilir. Eklem iltihapları yapabilir. Ama bir de aksiyel dediğimiz e, omurga ve kalça eklemlerini de tutabilir. Ve bu durumda şiddetli bel ağrıları veya sırt ağrıları olabilir. Sonuçta. Ülsalatif kolit ve kron hastalığı veya bu ikisinin karışık tipi ki ikisinin karışık tipi sadece yüzde on oranında gözükür. otoimmün hastalıklardır ve kronik hastalıklardır. İkisinin tedavisi birbirine yakındır. Ama belli bazı giriş tedavilerinde daha farklı yaklaşımlar mutlaka olmaktadır. tabii ki bu hastalıklar ilerledikçe... İnflamasyon, iltihap yıllar boyu devam ettikçe karşımıza başka sorunlar da çıkartırlar. Örneğin bağırsak duvarında daralmalar yaparlar. Ama aynı zamanda yaklaşık olarak 30 yıllık sürede bu her iki hastalıkta %25-30 civarında kansere dönüşüm yapabilir. Tabi bu hastalıklar aynı zamanda kronik hastalık olduğu için psikojenik yapımızı da bozacağı için bu kişilerde özellikle ülseratif kolit dediğimiz kalın bağırsağı tutan hastalıkta %30 hem ince bağırsak hem de kalın bağırsağı tutan kron hastalığında ise aynı zamanda %40 depresyon gözükür. Ve bazen hastalar bize öncelikle depresyonla gelir. Bu ve bu hastalıkların tanısının ortalama süresi, tanı koyma süresi 2 yıldır. Yani bu hastalıklara ancak 2 yılda tanı koyabilmekteyiz. Kimine 6 yılda Kimine 8 yılda kimine 6 ayda ama ortalaması 2 yıldır. Her ikisinin çok güzel tedavileri vardır ama mutlaka gastroenteroloji uzmanları tarafından bu her iki hastalıkta yakın takip edilmeli ve iyi bir şekilde tedavi edilmelidir. Çok güzel ilaçlar vardır. Bunlar uygulandıkça kişi sorun olmadan çok uzun süre yaşayacaktır, yaşamına devam edecektir. Ama bazen araya giren ameliyatlar ve ilaçların değiştirme gibi durumları olacaktır. İyi tedavi edildikçe önemli problemler yaşanmaz.